Ilgaz İnşaat 1993 yılında kurulmuş bir şirket ama Ilgaz'ın ondan önce de 13 yıllık bir geçmişi var. Dolayısıyla Ilgaz İnşaat 40 yıllık bir firma diyebiliriz. 40 yıldır özellikle prefabrik betonlar, yüksek dayanımlı betonlar, traver süretimi, sanayi yapıları, köprü girişleri bu konuda Türkiye'nin en önemli şirketlerinden birisiyiz. Bizim kadar köprü referansı olan başka bir firma yoktur. Özellikle gene hızlı tren projelerinde hat traversleri ve makas travers üretimlerimiz var. Burada da beton dayanımlarımız C80, C100, C120 aralığında dayanımlar elde ediyoruz. Bu, bu, bu sınıfta beton üreten, ben sürekli beton üreten belki Türkiye'de ilk, tek firmayız. Burada kurulduğumuz günden beri işte tüm geçmişimizde ağırlıklı konumuz hep beton olduğu için bu konuda bizim sektörde haklı bir yer edinmemizde de ben mekanın bir payı olduğunu her zaman hep düşünüyoruz. Yaptığımız ürünlerde ve aldığımız ben destekle sorunla karşılaştığımızda kendi sorunları gibi bütün arkadaşların çözme ve destek eğitiminin eğiliminde olmaları bizim onlara duyduğumuz ben güveni artırıyor. Biz yıllık yaklaşık olarak 150-200 bin metre küp civarında taahhüt ve prekas beton üretim bir şirketiz. Bu her sene artarak devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de iş gelişerek devam edeceğiz. Daha sonraki yıllarda da işte ihtiyacımız olan projelerimizdeki tüm sahtarları hep Meka'dan almaya devam ettik. Meka'nın tabii hem Servis olarak arkamızda durması hem kalitesi hem yedek parçaları en kısa zamanda temin etmesi ve sürekli olarak kendisini yenileyip geliştirmesi bizim tercihlerimizde en önemli etken olmuştur. Anından önce işlerimizi bitirdik ve santrallarımız yeni olduğu için proje boyunca hiçbir sorunla biz karşılaşmadık. Hatta o projede en betonları üretti. O projemizi devam ederken bizim gene Edirne'den Yunanistan'a bağlanan Meriç inşaatımız vardı. Burada da yaklaşık olarak 170 bin metreküp civarında bir betonumuz vardı. Orada da gene 120 metreküp saatlik bir santral temin ederek çok kısa bir zamanda kurup montajını tamamladık. Daha sonra yurt dışındaki Projelerimizde de gene hem daha önce kullandığımız bir santralımızın bir tanesini söküp götürdük. Yanına da bir tane yeni 120 metreküps saatlik bir mobil bir santral aldık. Proje yurt dışında olmasına rağmen hep Meka hem tasarımda hem montajda çok destek vererek bu ekiplerini her iki santralımızın montajında görevlendirdi ve çok hızlı bir şekilde bu santralları devreye aldık. Benim ve... bir kısa sorum olacak evet. Zeynep e, Meka Fabrikası'na yaptığınız ziyarette, özellikle kırmeleme ile ilgili de bir evet. e, incelemelerde bulununuz. Onunla ilgili böyle bir iki kelime hani kendimizi daha da geliştirebilmek. Şu anda önemli. yurt dışında yaptığımız projelerde maalesef arka temininde zorlanıyoruz hem kalite olarak hem malzemeyi temin etmekte zorlanıyoruz. Burada yaklaşık 500-600 bin ton civarında bir akraga ihtiyacımız var ve burada maliyetleri Türkiye'ye göre çok rekabetçi olmadığı için çok yüksek. Onun için Romanya'da kendi akragamızı kendimiz üretmek istiyoruz. Bununla ilgili de Meka'nın kırma eleme tesislerini biz gezdiğimizde bir özellikle yeni yaptıkları mobil tesisleri çok hoşumuza gitti. En kısa zamanda bir ocaklarla ilgili görüşmelerimizi tamamlayıp bir kırma eleme tesisine de kurup orada da projelerimizde kendi ak kendimiz üreterek hem istediğimiz kalitede hem istediğimiz kapasitede oradaki yatırımımızı yapıp bu konuda da Mekale işbirliği içerisinde olmak istiyoruz. Teşekkür ederiz.